1585'e en yakın onluğa yuvarlayın. Çok güzel. Sayıyı tekrar yazalım. 1585 ve en yakın onluğa yuvarlamamız isteniyor. Burada onlar basamağına odaklanacağız o zaman. Bu sayıyı yukarı doğru yuvarlarsak 1590 olur. Buradaki 8 9'a yuvarlanır yani 90. Eğer aşağı doğru yuvarlayacak olursak, bu da 1500, aşağı doğru yuvarladığımız için 1580. İki ayrı seçeneğimiz var. Son iki örnekte de gördüğümüz gibi, yuvarlamada eğer en sağdaki sayı, yani birler basamağındaki sayı, 5 beş veya 5'ten büyükse, bir üst sayıya, yani yukarıya doğru yuvarlıyoruz. Örnekte de en sağdaki sayı 5 veya 5'ten büyük olma şartını karşıladığı için yukarı doğru yuvarladık ve sonuç 1590 oldu. Hepsi bu kadar.